Merhaba arkadaşlar, Teknoloji Okuyorum programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümdeki konumuz katlanabilir ekranlı telefonlar. Evet Özgür abi. ne diyeceksin bu yeni teknoloji hakkında? Valla şimdi biliyorsunuz birkaç yıldır, son 2-3 yıldır özellikle ben CS 2019'da görmüştüm. Bu Las Vegas'ta düzenlenen fuardı. E, Royale firmasının vardı, böyle katlanabilir bir telefonu gibi, tablet gibi bir şeydi o. Bunlar çıktı biliyorsunuz. Huawei geliştirdi. Samsung geliştirdi. Sağ Samsung bize bir tane göndermiş. Z Flip modelini. Şu anda elimizde zaten görüyorsunuz. 14.500 lira arkadaşlar. Hediyesi 14.500 lira. Yani 14.500 lira. Sıkışmış 14.500 lira. Bunu açınca <gülüyor> tamam. <Çıkar. gülüyor> Şimdi şöyle ben şöyle düşünüyorum Osman bu konuda. Ya bence telefonda katlanma yani ekran katlama olayı çok da gerekli değil. Kişisel fikrim söylüyorum bu arada. Bu bir sektör fikri veya bir analizden kaynaklanmıyor. Çok mantıklı bulmuyorum. Yani Biliyorsun Huawei'nin telefonu dışa doğru katlanıyordu. Ee, Z Flip dışında bir de Flip modeli var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet. Samsung'un. O, o, da, bu o da bu şekilde katlanıyor. İçeri doğru katlanıyordu. Ee, bu biraz böyle Motorola hatırlayanlar vardır Razer. belki. Motorola Razer var. Onun da zaten katlanan bir model çıktı. Ona, evet ona, ona benziyor. Fazlasıyla benziyor. Ortasında bu katladığımız zaman şimdi o tabi o hissi size veremeyeceğiz bu videoda ama ortasında böyle parmağıza dolanınca Arkadaşlar burası çok hissediliyor yani evet. şu kısım tam katlanan kısım yani burada bir engebe var böyle bir rampa gibi şey yani var. böyle o. çok Sanki oradan bu telefon ayrılacakmış hissini gibi. veriyor bana yani evet. şimdi evet. 14.500 lira da verip aldığınız zaman ne bileyim yani Ama şöyle bakmak lazım şimdi bunu mesela aldığınız zaman şimdi göstereyim ben diyelim kafeye gittim ne bileyim bir restorana gittim hatta şimdi koronavirüs falan filan çıkamıyoruz sokağa ama bir <gülüyor> ki çıktığımız zamanlar gelecek inşallah o gün geldiğinde şöyle hani alo filan hani böyle alo filan yapmak hani havalı bir şey yani onu söyleyeyim bak o havası var var bir de ön yüzde de küçük bir bilgi ekranı var böyle parmağınızı oynattığınız ee, onu da şimdi detaylardan size koyarız oradan böyle ufak tefek şeyleri görebiliyorsunuz ama dediğin gibi yani 14.500 lira buna verince Bilmiyorum yani insan şey düşünür. Tedirgin oluyor Tedirgin yani. oluyorsunuz evet yani. böyle bu kat... bir şey mi oldu acaba? Katlama yeri çok net bir şekilde, bariz bir şekilde belli oluyor ama yani bir de katlanınca da bayağı kalın bir telefon bu arada. Çok ince değil. Fakat dediğim gibi bu sorunların tamamı bu arada sadece Z Flip için söylemiyorum. Diğer telefon modellerinde de var. Yani Mate X, şimdi XS geliyor. Onunla da var aynı sorunla. Gerçi elim alıp kullanma imkanım olmadı ama o mesela dışarı doğru katlanıyor. O daha sıkıntılı. O daha sıkıntılı. Onda şimdi ekranın dışta olduğunu düşün. Şöyle koyuyorsun. Ekran çizilme. Şeyi çok fazla düştüğü zaman direkt ekran üzerine düşmüş evet. oluyor. Kılıf takamayacaksın. Buna da gerçek kılıf herhalde özel üretilmesi lazım. <gülüyor> Sağlam testi. edin. İşte 60 bak. Ama en azından bunun dış kabuğu var. Da... O kabuk koruyacaktır düşmelere karşı. Yani bunda ekran dediğim gibi ama sıkıntılı gibi duruyor ve e, hani fiyatı da çok yüksek olduğu için insan bir ya şey şöyle söyleyeyim mesela ben de sana sen bana sordun ama fiyatı makul olsa mesela kullanır mısın böyle bir şey? Makul olsa kullanırım niye kullanmayayım ki şimdi yani ileride belki makul olur yani kullanılır niye kullanılmaz yani gayet yani Bana makul olsa şey da olsa. mesela çok mantıklı gelmiyor. Yani. Ama da şu konu. var hani bunun yerine şu şekil olması yerine ne bileyim yine telefon boyutu bu kadar olsun ama açılsın tablet olsun evet. mesela. Hani bu, bu bana bir avantaj sağlamıyor şu anda bu normal kullandığımız telefonda işte şu. Yani baktığınız zaman boyut olarak aynı. Aynı, bir aynı. Aynı boyut. Yani bunu cebimde ben rahatlıkla taşıyabiliyor muyum? Taşıyabiliyorum ki bunun dair büyüğünü de taşıyanlar var. Bir şekilde taşıyor insanlar. Yani bunu şimdi... katlanması çok bir maalesef yok. bunu şimdi katlayıp böyle cebimde taşımışım. Hani açıp taşımışım. Yani çok bir numarası Eskisi yok. yok. Ama burada katlanabilir ekranımız var bizim. İşte bak katlanıyor falan. Bu yani başka bir olayı yok bunun. Onun haricinde ben bir arağını görmedim. Ama dediğim gibi hani tablet olsaydı atıyorum. Şöyle açtın mesela Matrix'te de ya da XS'te de aynı şekilde. Tablet olduğu zaman evet ekran büyümüş oluyor. Evet, hani o zaman daha çoklu, bir deneyim, deneyim bir güzelleşiyor. Aynen çoklu pencere kullanımı falan olayı var. Ne bileyim ona klavye takılır ilerde. Hani klavye geliştirilir var hala da zaten tak bilgisayar olarak kullan. Ne bileyim not al vesaire vesaire evet, gibi avantajları olabilir. olabilir. Ama bu şekilde katlanabilir ekran kullanmanın. Hava atmak dışında ben bir faydası olduğunu Şimdi, düşünmüyorum. Açıkçası ben de aynı fikirdeyim. Yani bu, Fiyatlarının da çok kısa vadede düşeceğini sanmıyorum. Zaten şu an işte koronavirüs var, şu var, bu var, kriz var, şu var, bu var. Zaten o kadar kolay değil fiyatların düşmesi. Artı dediğin gibi fiyatı düşse de çok pratik mi? E düşün Düşünüyor insan. Yani 2 bin lira verip bir telefon alacaksa bu telefon yine düşse bile fiyatı. Diyelim düştü diyelim bir gün. 5-6 bin liradan aşağı satılmayacak. Belki daha pahalı olur. Yani yine 7-8 bin lira olduğunu düşünelim. Yani o kadar para verip alınır mı düşünmek lazım biraz. Bir de şöyle bir şey var günün sonunda. Atıyorum ekranı kırıldı. Şimdi bunun ekranı hiçbir şekilde garantiye girmiyor zaten. Ekran kırıldığı zaman acaba ne kadar tamir parası ödeyeceğiz biz buna? Belki 3-4 bin lira para isteyecekler çünkü evet. özel bir ekran teknolojisi. Evet. Dolayısıyla bir telefon parası da ekrana vereceksiniz. Evet. Bunu da gün sonunda düşünmek gerekiyor. Buna çünkü muhtemelen şey de takılmaz. Hani ekran koruyucu falan. Yok takılmaz. takılmaz. Çünkü içe doğru katlanıyor ve orada bir hacim hani bir Sır, Aç kapı aç, aç kapı sürekli bir sıkıntı Aynen. olacak orada. Bir de mesela bir süre sonra bu ne kadar aç kapa oyunu var. Bu da önemli şimdi. Aç kapa aç kapa eyvallah da şuradan ileride bir gün mesela çıkacak mı şurası? Ekran ayrılacak mı? İlk modelde öyle bir sorun olmuştu. Sonradan düzelttiler onu. Aynen öyle. Bunda Samsung, öyle bir şey şu an duyurulmadı henüz ama. Yani onda bir de o ilk modelde şu tam açıldığı kısımdaki pikseller ölmüştü. Test sürümlerinde daha. Sonra geri çektiler sorun yok dediler ki şu anda zaten öyle bir sorun kalmadı gerçekten. Hı hı. Bu menteşe sistemini falan yenilediler. Bunda da farklı bir menteşe sistemi kullanmışlar. Yani, ya ama tabi şöyle geleceğin teknolojilerini bize göstermesi açısından önemli. Evet bu yaygınlaşacak. Yaygınlaşacak ama bence telefonda çok uzun ömrü olacağını sanmıyorum. Yani yine çıkar birkaç modelde hatta çalışıyor. Evet. Huawei'de çalışıyor, işte Samsung'da çalışıyor. TCL, TCL falan da çıkardı evet. biliyorsun? Geçen TCL saat... mesela çok hoşuma gitti bir tane. Şöyle tutuyoruz telefonu, şöyle uzuyor telefon. Yani rulo gibi içine katlamış ekranı. Hmm. Hani böyle değil de. Yani şu telefon şuysa da şöyle çekiyorsun mesela daha hızlı bir şey olur. İşte evet. onlar birazcık bence daha mantıklı oluyor. Ya yani telefonda katlanma ekran çok mantıklı mı? Yani isteyen olur parası olan alır almakta da sıkıntı yok. Yani ona bir sorunumuz yok. Ona da eleştirmiyoruz bu arada. Şu da var tabi. Bu teknoloji heyecanlandırıyor mu insanı? Evet heyecanlandırıyor. heyecanlandırıyor. Hani merak evet. ediyorsun. Ya bakayım nasıl? Bakayım Aslında yani. biraz şöyle bir durum var. Benim gördüğüm böyle bir teknolojinin gelecekte hayatımıza katabileceği şeylerin ihtimali bizi biraz heyecanlandırıyor. Beni heyecanlandıran şey o. Yani bir tablet düşün. 10 inçlik bir tabletim var. Açıyorsun 20 inç oluyor. Mesela hani örnek veriyorum. Böyle bir fikir beni heyecanlandırıyor mesela. Evet. Ama telefonda yani telefonda işte diyelim ki 6,5 inçim var. Açtım 13, 13 inç oyunu 14 inç oldu. O beni çok heyecanlandırmıyor ama tablette daha büyük bir ekrana ulaşmak, bir bilgisayar Deneyimi yaşamak. Mesela beni heyecanlandıran bir şey ki bunun örnekleri çıktı bu arada. Lenovo bir tane çıkarmıştı. Evet. O da katlanabilir bir bilgisayar ama tabii o da çok aşırı pahalı filan. Ee, ama bunlar gelişecek. Belki yarın öbür gün bizim hani normal hayatta kullandığımız birçok şey böyle ekranlardan oluşabilir. Katlamalı, kıvırmalı ne bileyim dediğin gibi çekip böyle rulo şeklinde olan. Ki televizyon çıktı biliyorsun LG. Evet LG, 2019'da çıkarmıştı. Şeklinde. İşte bir kaidenin içinden yukarı doğru çıkan bir ekranı var. Hatta biz onu videosunu da çekmiştik kendi kanalımız içinde. Yani bunlar birazcık o ihtimal bizi heyecanlandırıyor. En azından beni heyecanlandıran Trafo. Ben Galaxy Fold'u daha çok sevmiştim. Yani e, hani tasarım açısından bana daha mantıklı gelmişti. Onda mesela hani ekran büyüyordu. Evet. Tablet gibi kullanabiliyordunuz. Daha sonra kapattığınız zaman yine bu tarafta bir ekranı vardı küçük. Diğer tarafta açtığınız zaman büyük tablet olarak kullanabiliyordunuz. Onun ön yüzünde de bir ekranı yani vardı işte bu arada. Biz onu test ettik. Yani bir, bir preview yapmıştık test ettik demeyelim de küçük bir onu hani videoda yukarıdan çıkarttık. daha kullanışlıydı. Daha heyecanlandırıcıydı. Ama bunda mesela öyle bir şey yok. Bunda sadece Samsung şunu göstermeye çalışmış. Katlanabilir ekran yapabiliyorum. Evet. Bu var. Yani onun fiyatı da çok üstü gerçi. 2500 dolardı o civarlardaydı. Bunun 1400 küsür dolar yani nereden baksanız 1000 dolarlık bir fark var. Ülkemize 1400 lira şey 1400 lira. 14 lira. Allah söyletti keşke 1400 lira <gülüyor> olsa ama <gülüyor> 14000 lira gibi bir fiyatla geldi. Ve demek ki bu 14000 liraya geliyorsa 1400 dolarlık şey o demek ki böyle 25000 25 liraya falan gelecek. Onda çarpmak <gülüyor> gerekiyor kabaca. Aynen öyle. Dolayısıyla hiç ulaşabileceğimiz şeyler değil. Yani eskiden hani böyle Şahin'le takas makas muhabbetleri vardı. Artık özellikle. o da gitti tabi. O... Artık Şahin de kurtarmayacak bu gidişte. <gülüyor> yani Şahinlerde pahalandı. Ya <gülüyor> şahin <değil> yani <gülüyor> 10 bin lira değil artık şahin. <gülüyor> ek pazarında evet otomobiller de uçtu baya. Evet. Ama yani dediğim gibi katlanabilir ekran beni heyecanlandırıyor gerçekten. Hani şu teknoloji güzel bir şey. Evet. Ya yani bunun bir yerlerde Hayatı makul olsa alabileceğin bir şey. Bir yerlerde bir farklı şekilde karşımıza çıkma ihtimali beni çok heyecanlandırıyor. Çıkacak, Çıkacak yani evet. Yani bunun yaygınlaşacak ha telefonda olmayacak belki veya çok yaygın olmayacak telefonda ama Başka taraflarında çıkacak, ne bileyim, buzdolabının ekranı olacak, atıyorum şimdi bunu örnek veriyorum. Yani. Başka şeyin bir. Televizyonlarda mantıklı. Misal. Televizyon mesela büyük değil, değil mi? E, e kenarlarından tutacaksın mesela, Duyecek. atıyorum 105 inç olacak, salladım yani. Bu şekilde olabilir. Ya da işte LG'nin yaptığı gibi bir. Yani, kalim, yerden çıkacak. Yerden çıkacak, kapattığın zaman televizyon yok, evde televizyon yokmuş gibi zaten. LED televizyon çok ince ama yine de güzel bir teknoloji yani. Ya yani, bu teknoloji var mı var evet. Zaten ekran tarafına baktığımız zaman Samsung ve Güney Kore. Ye. Samsung ve LG'de LG ile ilgili markalar pazarı domine etmiş durumdalar. Dolayısıyla bir teknoloji gelirse ekran tarafına yine bunlardan gelir ki Samsung zaten bu işleri yapıyor. Ama Çinlerle çalışıyor bu analistler. Çinde Huawei diyor markası. de e, GCL, çalışıyor mesela. Huawei'nin iş ortağı Çinli bir üretici ama o da çok mesela dışarıya çıkartmadı o. Metiksi. Bu sefer XS'i galiba çıkacaklar ama. Türkiye geldi X bu arada. XS Huawei geldi. Huawei Türkiye'den Kan var. Selam olsun buradan onu bizi izliyorsan ya da. İnşallah gönderir. Onları yani merak ediyorum. Gönderirsem Kaan test ederiz yani. Böyle söylüyorum. Onu, yani onu gördüm ben. <gülüyor> onu merak ediyorum niye? Çünkü hani o geniş ekran mesela tam mutlaka daha kullanılır olacak. Telefon şu. Ama işte o da o da doğru açılıyor. Açtığın indiriz. zaman evet. Şu yani büyük olacak. Ne bileyim daha kullanılır gibime geliyor. Yani. Daha bir şey katar sektörü. Anlatayım. Bu şimdi ne katıyor? Yani şu açtık bu kadar ekran. Eyvallah kapattık bu. Bu arada kapalıyken de bayağı kalın yani. Çok yani ince kap değil. Kapalıyken kalın. Aynen öyle. Tamam şu sigara kutusu kadar falan bir şey herhalde. Kısa sigara kutuları. Yani ama açtığımız zaman normal telefon. Evet. Yani bence çok sektöre yani ekranı küçük dışında ek bir şey. Bak, küçük ekranı büyütmüyor. Mesela bence evet. yani katlanı bir telefonun o esprisi olması lazım. Küçük bir ekranı büyütürsen hani 6.5 inçtir işte 14. Inç yaparsın. Şurada mesela 13 inç yaparsın. şu kısım tamamen ekran olsaydı ya da burada kamera var şu kısım diyelim. Bu kısım tamamen ekran olsaydı ki şuraya sadece küçücük bir şey koymuşlar şu kamera Bilgi şey, ekranı var orada. Şey, evet. Aynen. Burası ekran olsaydı mesela daha çok kullanılabilirdi tamam böyle hani küçük ekran vesaire. Ama böyle açıyorsun işte büyük ekrana geçiyorsun. Ama onu da yapmamışlar. Neymiş? Şöyle açıyormuşun da şurası klavye oluyormuş. Buradan şey geliyormuş. Ya çok mu gerekli? He yani gerekli bence. <gülüyor>